davranıyordum. Herkesi memnun etmeye çalışıyordum. O zaten çibanbaşı ve yıkıcı eleştirel konuşanlarda şirket hamile dinamik diyorlardı. Halbuki biz ne yaptık? O şirket içindeki aynı aileleri de böyle otoriteyi yaptık. sağladık. Otoriteyi sağladık. Müdür daha böyle bir birleşti, desek biraz. Ee, evet tatlı sert oldu. Ondan sonra dinamikler harekete geçirildi. Kısaca buraya gelen İçindeki dinamikleri temizlediği gibi dinamikleri harekete geçiriyor. Herkes kendini teşkil ediyor ve gücünü buluyor, yolunu buluyor, rotasını buluyor. Peki rotayı bulmuşken Bey ne kadar güzel söylediniz. Peki sizinle görüşmek isteyen insanlar nasıl irtibata geçiyor? Buraya nasıl ulaşacaklar? Bize internet yoluyla ulaşıyorlar bir. İkincisi e, telefonla ulaşıyorlar üçüncüsü WhatsApp kanalıyla ulaşıyorlar, dördüncüsü haritalardan Google haritalardan ulaşıyorlar, beşincisi tavsiyeler, altıncısı broşürle, yedinci